Merhabaaüaleyküm gençler. Uzun zamandır video atmıyorum biliyorum. Çünkü arabanın bize işlemleri falan vardı. Biraz sıkıntılı geçti. Ee, sıkıntılı geçmedi de yani şöyle diyeyim. bir kaç arıza oluşmuş. Onları hallettirdik falan. Şimdi e, bugün büyük gün. 6 ay önce jant almıştım aracıma. Onları taktıracağım bugün. Serkan Soyun yanına gideceğiz. Bakalım. Arabaya şu an yükledim ben her şeyi. Aracım şu an burada. Jantlar içinde. Arkadaşı bekliyorum ben de. İşten gelecek gideceğiz. Jantları göstereyim size. Jantları aracıma bekledim. Önler 195, 40, 16. Arkalar 205, 40, 16. Olmak üzere 9, 9 katıldır. Jant almıştık 6 ay önce. 6 ay önce daha bu araba bayanmamıştı. Tabii ben bayanırken bu arabaya jant aldım. Bugün şu gördüğünüz manjur taktım. Bugün Düzenlerimle reklamcıya gideceğim. Hani boşluk bulabilirsem tabi. Arabaya birkaç yazı yazdırmam gerekiyor. Artı birkaç tane kafamda kapatmam gereken fikirler var. Onları yapacağım. Arkadaşı bekliyorum ben de. Birazdan yola çıkacağız. Sağ arka lastiğimde bir daha varmış. Onu yaptırmam gerekiyor. İlk önce lastiğe gideceğiz tabii ki. Geçler selamun Bugün ikinci gün, dün arabayı bastırdık, ee, ön jantları falan içeri aldırdık da Çok aşırı basık oldu ya, ben bu kadar istemiyordum Bak yani şu an arkamda tamam mı? Göstereyim mi? Birazdan göstereceğim, kuzenle şimdi işimiz var, yazı falan yazacağız arabaya Ondan sonra göstereyim size Çok fena durdu be Şu kadarcık görün Evet gençler, kuzenlerim reklamcıya geldik Şu an yazı yazacağız, ayarlıyor Ufaktan ufaktan şu da odaklıyım. Şöyle bir şey. Alicim burada. Birazdan yazıları yapıştıracağız. Detaylı seversiniz. Haydi yapıştıralım. Ali ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Olmaz. Kesler sesini. Senin gördük yazını da. Neydi? Gizlice hayran, sinsice düşmansınız. Sıkıntı. Allah Allah, birde sınırlar he yaa Kuzen ortalara bak he <gülüyor> Gül gül sıkıntı yok Bu <gülüyor> kadar ciddi olma Eyaları değiştikten sonra belalı doğan seleksiyonur Bir muhabbet oluyor orada, tamam mı? Ya. Arabayı bastırıyoruz ya kuzen <gülüyor> Şahinçiler geliyor oradan arkadan falan Çocuk, yazmışlar. Yok yazı filan yazmamışlar. İşte çocuk hep böyle satarken arabayı namlı şahin satılmıştır, namlı şahin alınmıştır. Böyleymiş çocuk. <gülüyor> Gelip geçen dala geçiyor. Namlı yani. senelere yak. Ya aspava seversiniz. M131'e. Alalım oradan bir M131 ha, biz de. Ve, oğlum, Mat şeyi yaptık ya zaten birşey olmaz Mat kapladık ya orayı <gülüyor> Detay seversiniz ha. Oha, gibi duruyor orijinal gibi valla. <gülüyor> orijinal gibi olmaz mı? Mehmet Reklam farkı. Ya, Mehmet Reklam. Her türlü araç kaplanır, yazı yazılır, tabela yapılır. Sponsorumuz. <gülüyor> Nereye yapıştırıyorsun bunu? kelebek camlara. Daha iyi Kafana o ortalık Böyle mi yapalım, buraya mı Yok ya aşağıya, öyle. aynen aşağısı daha iyi 35 <gülüyor> yapalım Biz zaten izmeli <gülüyor> yapalım, sıkıntı yok Sinan kör 35 yapacak Yok, aa kuzen şimdi aklıma geldi Hayır, flexi var mı burda? <gülüyor> ne? Flexi <Pireksi>. Plastik Ne yapacaksın ki onu? Şurada plakalık var, onun içine flexi keseceğiz Onu biz kesemeyiz, her tarafı bunun uzun mu? Nasıl? Elle, oğlum. elle kesemez miyiz? Tamam ben veririm canavarı sen kesersin. Tamam hallederiz onu. Bir tane plakalık aldım. adam Plakayı kesmezsen plakalık oturmuyor. Nasıl ya? Ben Nasıl size göstereceğim, göstereceğim şimdi. Şu yazıyı da yapıştıralım göstereyim. Şunları büyük mü? Şey küçük mü? Küçük. Sil sil. Küçük yollamış. Anasını sattım. Bana bir de diyor ki işte kaç para olur abi dedim. 80 lira. Eee abi dedim ya dedim bak dedim reklamını yaparım, cartını yaparım, zürtünü yaparım. İşte de kardeşim 60 olur dedi. Tamam abi yapalım dedim. Yaptı. iş ee, Kargoyu yollamış. 70 lira kargo bedeli. <gülüyor> Aynen Z. Z raporu mu? Bak şimdi bak. Nerede o plakalar Bak. Şunun içini doldurmamız lazım. Şey yapacağım. Ee, bunun içini Yine dolduracağız. Şey yapacağım. Burdan sonra delikleri açacağım. Plakayı da bunun üstüne şey yapacağım. Yapıştıracağım. Bunun içine tahta kestirsenesin. Oğlum tahta keserim de. Ee, bunları su değince çürüyecek nemli kalacak. Çok boktan bir şey. Ya. Bu kadar çok bu, boktan bu, bir şey. Bu kadar. Parça şey yok. Parça şey yani yok bu kadar. Ben küçük bir şey sandım. Küçük. Yani küçük. Küçük. çok küçük bu ya. Olmaz Çok sınavı. küçük abi plakayı kestireceğiz. Hadi ne yaparsın? Dükkan dükkanda ya, elle bana parça kestireceğiz. Plakayı üstünden bir de açar. Ya öyle yap. Ya bir da... de, niye neden? Onun plakaları neden bozacağım? Ayrun ya da git bunu atın, şey yap. Ne yapacağım? Bunu kestirttir bir daha. Yok kime kestireceğim bunu? Bizim şirkette kestirilir. Karabaharlara gidip aynı ya şirkette kestiriyor ya da Karabaharlara gidiyorsun hep orada CNC var o keser. Lazer keser bunu. Bizim mantığıyla muhalefet mi? Ne bileyim ama ben buraya düşündüm şey yaptım. Flexi içine göre dedim keseriz, oturturuz, yapıştırırız. Onda da üstüne sonra silikonla mı neyse, daha sonlamaya yapıştırıyor. plakayı. Onun abi. içini sen oydurabiliyorsan bak sizinlik o şeyde. Şirkette oydurabilirsem oyduracağım. Öteki türlü şey olur zaten dışarıda kalakır. Aynen. Kalakır düz olmaz. Şimdi gençler arabayı size göstereyim yavaştan. Onu taşınız yüksek mi ya gerek yok. Şöyle bir görün. Maşallah, maşallah demeyi unutmayın. Şöyle aşağıya doğru ineyim biraz. Kısa travers yok. Ee, araçta kısa travers yok. Şu an koyul var. Arkaları kilitlettireceğim. Yetişmedi. Şu an araç böyle. Şöyle de yazımız oldu. 10 numara 5 yıldız. Şu detayı asla unutmayın. Namlı 131 Seversiniz Kuzenlerin <gülüyor> dükkanındayız Size biraz tanıtayım Şöyle akılayı bir ayarlamam lazım İşte reklam matba, Her türlü Reklam işleriniz yapılır Şurada çok güzel bir Anadolu var Bunu görmeniz lazım Bak kendimiz zaten biraz sonra burada fotoğraf çektireceğim de Beni almamış mı? Şöyle göstereyim. Bak. Adamlar emek vermiş. Tabi biraz jantlarla var bir ama yapacak bir şey yok. kadar olur. Şöyle. Okuyun burayı da lazım olur. 1990'dan beri Bizimle be. Hasta kaldım gençler. Bu da balıkçıklar var. Her türlü işlemimiz yapılır. Onları evet. hep sağlık. seversiniz. Era ya yakından jant hediyesi. Bu da Era'nın havası. Golf müydü lan bu? Hı, golf 5 Golf 5. Adam falan. Hemen Parayı vurmuş. Hediyemiz. Kaç para lan bu? Ne parasını? bir şeyler de vermeli Allah. Sarılar geliyor. Jant hediyesi bunlara gençler. Para verip almayız. <gülüyor> bu kılıfları da ondan çattım. <gülüyor> Araba aradan ben topladım ya Arabayı topladım ya Neyse birazdan yakarız Bir takalım da Coilin en yüksek seviyesi şu an bu Arkalar daha kilitlenmedi Şu an böyle Neşte Saralar böyle Ama Tabi videoda belli olmuyor da Canlıdan on numara Buna böyle Gençler akşam çekimindeyiz Tabi şu an arabaları video çekiyoruz Fotoğraflıyoruz falan ama Çok bebeğim değil mi ya Bu da maşallah Kardeşimin arabası izle 500 Çok yakında Değişimlere hazır olun Bizim doğan Şu an bu halde Allah nasıl beğenirse güzel bir şey çıktı ya